Evet herkese merhaba arkadaşlar ben tarih bugün sizlerle birlikte TX Max'in Notebook soğutucusunu inceleyeceğiz derseniz videoya başlayalım Evet bugün bir Notebook soğutucusu ile karşınızdayım Bildiğiniz olduğunuz gibi Monster Notebook kullanıyorum onu da geçtim Notebook kullanıyorum Sınması çok doğal bir şey Çünkü içlerinde güçlü işlemciler güçlü ekran kartları güçlü anakartlar olduğu için hani küçücük parçaları soğutmak Hani kolay değil. Kolay olmadığı için de mecburen bir soğutucu satın almanız gerekiyor. İnternette yaptığım birçok araştırma sonucunda, forumlarda dolaşmam sonucunda en uygun ve şu an kullandığım halde memnun olduğum bir notebook soğutucu buldum. 11 inç ile 17 inç yani en fazla 17 inç destekliyor. 5 tane kırmızı led fanı var. 6 level yükseltebiliyorsunuz. Güçlü ergonomisi var diyor. Full mesh diyor yani. Full ızgaralı demek istiyor. İki tane de USB 2.0 portu var diyor. Bir tanesini hublayabiliyor yani. Haricinde yan taraflarında herhangi bir şey yok. Arka tarafına şöyle bakacak olursak buraya fotoğraflarını koymuşlar. Burada teknik özellikleri yazıyor. On haricinde de pek bir şey yok. İlk başta bu kutuyu açalım. Kutu şuradan açılıyor. Şöyle göstereyim. Buradan kutu açılıyor. Bizi böyle bir şey karşılıyor. Burada bir adet notebook soğutucu Türkçe kullanma kılavuzu, garanti belgesi. Onun haricinde şöyle bir adet kablomuz var. 2 iki tarafı da. Ve şöyle kumaş bir kablosu var. Hemen çıkartıyorum. Ve şöyle göstereyim. Kadrajın dışına bile çıkamıyor. Taş çatlası 30 santimlik bir kablomuz var yanında. Gönderilmiş. Şöyle bir Soğutucumuz var. Onun haricinde kutu boş. Evet soğutucumuz bu şekilde. Dere koyuyorum çünkü 17 inçlik bir boyuta sahip soğutucumuz. Evet soğutucu bu. Şimdi soğutucumuzun şöyle bir baktığımız vakit. 1 2 üç, dört, beş tane fanını görebiliyoruz. Üzerine gaming yazısı yazmışlar. Üste ve e, yan taraflarda TX Max yazıyor. Hemen arka tarafına geçelim. Arka tarafında dizimizin üzerine koyduğumuz vakit bizi pervanelerden koruyan kapakçıklar var her bir fanda. Şöyle şu üst taraftaki girişlere bakalım. Burada bir adet. Bunun e, hangisine takarsanız takın sıkıntı yok. İkisini kablonun bir ucunu buraya bir ucunu bilgisayara veya bir ucunu buraya bir ucunu bilgisayara taktığınızda sıkıntı olmuyor. Burası 4 fanı çalıştırıyor. Burası tek fanı çalıştırıyor. O da 4 fan çalışmaya başladı. Bakın şu ikisi ve şu ikisi. Tek fanda şu ortadaki tek başına çalışıyor. Şöyle koyduğumuz vakit şurada bir adet pedimiz var. Burası açılıp kapanabiliyor. Sebebi ise arkalarında bulunan pancalar var bunun. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. Şöyle alıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu buradan çıkıyor. Buradan bu kademeye taktığınız vakit bu notebook soğutucu. Ayakta o şekilde duruyor. Aynen şu şekilde. Bunu da açtığımız vakit bilgisayarı üzerine koyabiliyoruz. Şimdi hemen ben kendi mouse'u üzerine koyayım. Görmüş olduğunuz gibi böyle dayanıklı bir şekilde duruyor. Şimdi bu kabloların bir ucunu ben herhangi bir adaptöre bağlayacağım. Şu anlık bilgisayara bağlamayacağım. Bilgisayarda da yeterli güç yok. Şarjda değil bilgisayar. Bir gün taktığımız vakit otomatik olarak çalışacaktır. Bakın. 4 fan. Ve kademeleri var. Bunu hızlandırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın. Burayı ne kadar çevirirseniz ışık da o kadar kuvvetli yanıyor. Ne kadar düşürseniz ışık da o kadar az yanıyor. Aynı şekilde bu yan taraf için de geçerli. Bir kere yaptığınız vakit ortadaki çok yavaş bir şekilde yukarı doğru yaptığınızda da biraz daha hızlı şekilde bilgisayarımızı serinletmeye çalışıyor. İsterseniz isterseniz ben bir masayı kurayım. Birlikte tekrardan bakalım. setabımı kurdum. Şimdi bu bilgisayar ilk aldığım gün bir ilk aldıktan bir yaklaşık 2-3 gün sonra oyun videosunu çektim. O zaman Valorant'ta 90-95 dereceleri görmüştük. Yazdığı için öncelik olarak işlemcinin ekran kartına önem verecek. Bu yüzden düşük FPS alacaksınız. Bakalım şimdi o 90-95 dereceleri tekrardan fanımız açıkken görebilecek miyiz? Orada yanlış hatırlamıyorsam arkada bir tek Google Chrome açıktı. Şimdi oyunu başlatıyorum. Şu kameraya geçişimizi bir savaş daha var savaş ileri Evet arkadaşlar FPS değerlerine yaklaşık olarak gördüğünüz bir 6-7 derecelik bir düşürme oranı sezdim demeyeyim 6-7 derecelik bir düşürme oranı gördüm ben burada. Dizi de 6-7 derece düşürüyor. Burada alıp almamak sizin kararınıza kalmış bir şey. Fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 200 TL olması lazım. 5 adet fanı var. Şunu da unutmayın. Fan var diye yani çok fazla fan olunca çok iyi bir şey çıkmayabiliyor bazen. Hani iki fanlı bir şey bile o 10 tane fanı olan şeyden iyi olabiliyor. Almadan önce malzemenin yapısına ve kalitesine bakmanız gerekiyor. Burada en önemli şey fanların dönüş hızları ve fanların eğri Hani fanlar yani düz bir şey değil sonuçta onların bir yönleri var. O yön taraftan aşağıdan alıp yukarıya doğru iletebilmesi için bir şekil verebilmesi lazım. ona Ona göre tasarlanıyor. Hani onlara da çok dikkat edilmesi lazım ve bir altındaki bu plastik demeyeyim metal ızgaranın da düzgün olması gerekiyor, kaliteli olması gerekiyor. Onun haricinde hangi markayı alırsanız alabilirsiniz. O size kalmış bir şey. bütçenize kalmış bir şey. Kullandığınız bilgisayardan nasıl bir performans elde etmek istiyorsunuz ona kalmış bir şey. Ben yine bu ürünün linkini aşağıda vereceğim. Monster Notebook'un kendi de var 250 TL'ye. Fakat onda iki tane fan var. Yani nereden baksanız aynı görevi görüyor. O bir tık daha pahalı hani 50-60 liralık bir yüksek yüksek bir fiyatı var. Tabi hangisini alıp almamak size kalmış bir şey. Videomu burada bitiriyorum. Umarım olabildiğince hani kafanıza tüm soru işaretlerini almaya çalışmışımdır. Çünkü hani ben bu soğutucuyla ilgili hiçbir şey bulamadım piyasada. Forumdaki arkadaşlar bana bunu önerdi. Oradan aldım ama memnun muyum? Memnunum. E, i̇şime yarıyor. Siz almak isterseniz alabilirsiniz. Kafanıza takılan, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünde veya Instagram'da bana yazabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip, yorum yapıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet kendinize çok şu bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.